Niko, insanların simalarına aşinaydı ve tuhaf alışkanlıklarına rağmen hiçbir zaman onların arasında yabancılık çekmezdi. Kalduga karakolunun adım attığında ise tüm düşünceleri değişecekti. Bu şekilsiz yerleşkeyi Noxus'lular denen bir insan kabilesi ormanın dış kesimindeki bir yamacı oyarak inşa etmişti. Gündelik hayatlarını sürdürürlerken bıkkın, fakat rahat göründüklerinden Niko onların uzun süredir bu karakolda yaşadığını düşündü. Acaba niyetleri iyi mi diye geçirdi içinden. Onlar da diğer insanlar gibi ekmek arası peyniri yiyor muydu? Başka soruları da vardı elbet ama yapıya yaklaşırken ilk aklına gelenler bunlardı. Artık dert tasa filan istemiyorum. Sadece peynir ekmek istiyorum. gecenin karanlığında gölgelere karışarak giriş kapısına ulaşana dek sessizce ilerledi. Sadece bir muhafız gözcülük yapıyordu. Bu iş çocuk oyuncağıydı. Nico, kılık değiştirmeye bayılırdı. Başka bir varlığın şekline bürünmek, onun şovmasını, yani duygularından ve yakın geçmişine ait hatıralardan oluşan karmaşık bir ağı paylaşmak demekti. Kendi şov uzanıp, muhafızın bedeninden çok uzaklara yayılan enerjinin sınırını aradı. Ruhu, muhafızınkini bulduğunda, Niko'nun aklında bir isim yankılandı. Evvai. Çölün öte ucundan geliyordu. Daha sonra bir tat renk duyumsadı. Evini kaybetmenin verdiği yanık turuncu acı his hala Evvai'nin aklındaydı. Göreviyle ilgili mavi tuzlu bir içerleme de hissetti. Hiçliğin ortasında hiçbir stratejik önemi olmayan bir karakol ama gel de komutanı anlat. Evvai insanının esmer bir teni ve güzel oval gözleri vardı. Güçlü bir kadındı ama gözden çıkarılabilir, sıradan bir asker olduğu için onu pek ciddiye alan yoktu. Etkilenen Niko, Evvai'nin şekline bürünmek için bu kalem benzeyen doğal görüntüsünden sıyrılmaya başladı. Bedeni şekil değiştirirken, derisinde renkler dans ediyordu. Bu olanlar Niko'yu sadece gıdıklıyordu. Öte yandan Evai'nin başı dönüyordu. Niko, muhafızın bu durumundan faydalanarak kapıdan içeri süzülüp karakolun sessiz koridorlarında gizlice yürümeye koyuldu. ''Evai!'' diye bağırdı tiz bir ses. ''Görev yerine dön!'' Göbeği zırhının altından çıkan şişman bir adamdı ve durumu garipsemiş görünüyordu. Büktüğü kolunda kızarmış tahfa kökleri ve iki somun çıtır ekmek taşıyordu. ''Sesler duydum'' dedi Niko, Evvai'nin sesini elinden geldiğince taklit etmeye çalışarak. ''Kesin tüy kuyruklardır. Hemen yakalayalım derim. Pişirip güzel bir tüy kuyruk turtası yapar yeriz.'' ''Hayır.'' Niko, o meraklı, sevimli yaratıkları yeme fikrini içine sindiremedi. ''Yoksa, yoksa eşgalci falan mı gördün?'' Adamın gözleri fal taşı gibi açıldı. Niko bu kelimenin anlamını bilmiyordu. Bu yüzden umursamadan omuz silkti ve başını ''evet'' anlamında salladı. Bu kadar ufak bir hareketin pek sorun çıkarmayacağını düşünmüştü. ''Yabaniler!'' dedi adam. ''Keşif ekibi göndermiş olabilirler. Ne duruyorsun? Alarm versene!'' ''Alarm nerede? Aklın yerinde mi evayı?'' ''Ben yaparım! Bu iş bitince hekime görün!'' İri yarı adam yiyeceklerinin cebine sıkıştırırken hızlı adımlarla uzaklaştı. Fakat adam ayrılmadan önce Nico kendi ruhundan birkaç kırıntıyı adamınki ile birleştirivermişti. Onun şeklini ödünç almak için Evai'nin görüntüsünü terk etti ve Huber's'a dönüştü. ''Huber's!'' diye istemsizce bir bağırış koyverdi Huber's'ın şeklindeyken. İsmi söylemesi çok hoşuna gitmişti. Yubers savaşın ön saflarında olmaktan hoşlanmıyordu. Bu yüzden Kalduga'daki bu sakin görevinden oldukça memnundu. İmparatorluk insanlarının çoğu gibi güçlüydü. Nico, küllü, lastik gibi bir sarı hissetti. Adam, yabaniler saldıracak diye korkuyordu. Adamı sevse de bu erkekse Şoma'nın verdiği his onu pek de memnun etmemişti. Çok. Az koydu. Daha da önemlisi, Yubers kilerden aşırdıkları elindeyken bir askerle karşılaştığı için huzursuz olmuştu. Yani yakında bir yerlerde yiyecek vardı. Niko, aralarından birinin kileri açıldığından emin olduğu kapılarla dolu bir koridora girdiğinde avludan gelen gürültüleri duydu. İnsanlar kavga eder gibi bağırıyordu. En yakınındaki pencereye giderek dışarıyı izlemeye koyuldu. Gerçek Ubers, gerçek Ewa'yı kenara çekmiş azarlıyordu. İşler karışmak üzereydi. Yüksek sesli çanları duyan Ubers kılığındaki niko irkildi. Koridordaki tüm kapılar aniden açılıverdi. Kıyafetlerini yarım yamalak kuşanmış Noxus'lular uykulu gözlerle dışarı hücum etti. Niko kargaşadan sıyrılmaya çalıştı ama kalabalıkla birlikte sürüklenmeye başladı. Kilerden de uzaklaşıyordu. Ubers kılığındaki Niko, kendini onlarca silahlı askerin arasında avluda buldu. ''Ne diyorsun sen be?'' Evain'in yüzünde hem küstah hem de gergin bir ifade vardı. ''Gece boyunca görev yerimde nöbet tuttum ben.'' ''Kaşlağından içindeydin.'' dedi Yubers. İki yanında da asker vardı. Evayı göstererek, ''Bu kaçağı hapse atın!'' diye emretti. Tam o an olanlar oldu. Ubers, Ubers kılığındaki Niko'yla göz göze geldi. Komutan da askerlerde çift görmelerinin sebebi uykusuzluk mu henüz çözemeden, Niko sislere karışarak başka birinin kılığına püründü. Bu sefer Seda isminde bir savaşçı olmuştu. Kana susamış bir caniydi resmen. Ciyak ciyak bir pembe. Seda, avluya alelacele çıktığından botlarını giymeyi unutmuştu. Ama Seda, çıplak ayakla dolaşmayı sevdiğinden bu sorun olmamıştı. Böyle gezmek, Seda'ya doğduğu memleketinin güneşe doymuş sıcak topraklarını hatırlatıyordu. Çevik. Sessiz. Nico, Seda olmanın tadını çıkarırken, gerçek Seda, kalabalıktan sıyrılarak kopyasının üstüne çullandı. İki Seda, askerlerin çıkardığı Jujjuna'nın orta yerinde birbiriyle dövüşmeye başladı. Kargaşa dindiğinde geriye yalnızca bir Seda kalmıştı. Elbette bu gerçek olandı. Fakat Ubers ona da kelepçe vurdurdu. Seda iki farklı Ubers olduğunu hatırlattı ve böylece Ubers da zincire vuruldu. Sonra da Eva'yı. Bu keşmekeş bir süre daha devam etti. Kelepçeler takıldı, çıkarıldı, tekrar takıldı, tekrar çıkarıldı. Kimin gerçek olduğundan kimse emin değildi. Kimin kim olmadığını da bilmiyorlardı. Herkes olduğu kişi hakkında yalan söyleyebilir ve aslında başka biri olabilirdi. Karakol komutanı bile olayı çözemiyor, sorunun kaynağını bulamıyordu. Üstelik Niko onun şekline bürünmemişti bile. Komutanın hiç kopyası olmadığı anlaşıldığında şüpheler iyice arttı. Yoksa komutan binada bir canavar mı saklıyordu? Niko, herkesin benliğine büründüğünden tek ortak noktalarını keşfetmişti. Komutanı kimse sevmiyordu. Sırlarla dolu, kişiliği zayıf bir adamdı. Çok önemli bir muharebeyi kaybettiği için rütbesi düşürülmüş ve Evai'nin deyimiyle hiçliğin ortasında hiçbir stratejik önemi olmayan bu karakola gönderilmişti. Herkes komutanı cephe aldığı ve ilk katledilen o oldu. Ardından işler daha da çığırından çıktı. Askerler bağırışmaya, dövüşmeye ve birbirlerini suçlamaya başladı. Bazıları ruh hemen bir iblisin onlara musallat olduğunu düşünüyordu. Eski toprak bir asker, ormandaki bitki canavarının tüyler ürpertici hikayesini anlattı. İnsanları damarlarının yerinde sarmaşıklar olan akılsız kopyalarıyla değiştiriyordu suçlamalar, sahtekarı ortaya çıkarmak için eğitimde yaşanmış ufak tefek şeylerle ilgili sorular ve hain nidaları havada uçuşurken Niko birliği yatıştırmaya çalıştı. "Peki ya?" dedi Tom Ziyad'ındaki bir aşçının kılığındaki Niko. "Canavar değil de daha çok iyi niyetli biri ise ve birazcık da korkmuşsa ama arkadaş edinmek ve peynirli ekmek yemek ve mutlu olmak istediyse ha?" O an Kaldıga Karakolu'nda bulunan herkes, taklitçinin o olduğunu anladı. Kılıçlar çekildi ve katliam başladı. Şafak söktüğünde sadece dört asker hayattaydı. Önce komutanın cansız bedenin altında göl olmuş kana, daha sonra da birbirlerine boş gözlerle baktılar. Niko kilere saklanmış, onları izliyordu. ''Komutan karakoldan ayrılmamızı istemedi.'' dedi Seda. Bedenin yanında diz çöktü ve halkına özgü bir el hareketiyle Komuta'nın ruhunu şahedetti. Ya sürgün edileceğiz ya da idam. Yakınlarda açan Taffa çiçeklerinin güzel kokusuna rağmen dehşet dolu, ciddi bir sessizlik, rüzgar misali aralarına doldu. Ubers doğru olarak söze girdi. Komuta'ya posta yarasası göndereceğiz. Yabaniler Kadulga'yı işgal etti. Karşılarında durabileceğimizi sanmıyoruz. Ama haşmetli Noksuz için canımız pahasına savaşacağız. Yazıp karakolu terk edeceğiz. Cesetleri de olduğu gibi bırakın. Seda sen kuzeye doğru git. Gurnek doğuya gidecek. Evvai batıya ve ben de güneye. Yollarımız kesişirse ölümüne savaşırız. Aranızdan biri kılık değiştirmiş bir canavar sonuçta. Evvai, Ubers'a temkinli bir bakış attı. Ya da sen... Askerler bir saat sonra karakoldan ayrıldı. Ne terk ettikleri binaya, ne de birbirlerine baktılar. Hepsi kendi yoluna gitti. Kimin aslında kim olduğundan hiç emin değillerdi. İnsanlar, gerçekten çok ilginç canlılar... ...diye düşündü Niko.